Sen nesin be? Eşek mi bu? <gülüyor> Merhaba ben Serdar ve Minecraft'a. Hoş geldiniz. Minecraft'ta e, en son bölümde bir şeyler yaptık, e, falan yaptık işte. E, Materyalleri falan aldık ve artık yavaş yavaş e, şeye doğru gitmemiz gerekiyor. E, bir şeyler keşfetmeli, mağaralara inmeli, e, aksiyona girmeli bölümlere e, el atmamız gerekiyor. Ben ama önce şurayı e, çabucak temizlemek istiyorum çünkü... Şurası yeter ya, şurası bir şey için yeter değil mi? Hatta şöyle yapayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harika. Bir, okay. bir de şöyle yapamıyoruz. O zaman şöyle mi yapalım? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet yine e, Serdar'la say saymaya hoş geldiniz. Matematik öğreniyoruz. Hep birlikte matematik öğreneceğiz. Aa ben acıkıyormuşum. Ee, seni şuraya atalım. Seni alalım. ha, senden yapacağız. Um, hmm, ben ağaç keseceğim şimdi. Yok ağaç kesmeyeyim ya. Ağaç, ama ağaç kesmem gerekiyor. Yok ağaç kesmeyeyim. Şundan taş alalım. Mağaralara inmeden önce şöyle küçük bir ee, çiftlik kuracağız kendimize. Sen içeride misin? Selam. Oooo oh, Enderman O oh, evet içeri doğru gidiyor bu oh, oh, Hey dostum Hayır hayır Ya. Okey. Ben izninizle şunları toplayacağım. Evet. Sen... Sana hayatında başarılar diliyorum. Ben şu taraftan... Çıkayım senarım. Arada çok hoş müzikler duyuyorsanız... Sen dert etmeyin. Bazı e, hoşgönüllü sanatçılar... E, bizim için... E, sanatlarını icra ediyorlar. Çok... E, Wow. Kelimeyi unuttum. Bencilin tersi. Üstten alta altı harf. <gülüyor> 41. 41 bize gerekiyor mu ya? Dur bakalım. 7 8. 9 bir tarafta olacak. 9 bir tarafta olacak. Tamam yetiyor. Okay, bu sefer doğru hesap yaptım. Bu sefer hesabım çok fazla veya çok az değil. Eminim bundan. Ama en azından macera için nereye gideceğimi biliyoruz. Ben mikrofona mı çarptım az önce? Sanırım çarptı ama çok bir şey olmalı. Mikrofon yeri çok ters ya. Neyse ben buraya koyayım da iki şeyi. Az önce Enderman mı gördün ben? Yani şey az önce şuradan Enderman mı vardı? Şuralarda bir yerde. Sanki böyle kendi ekranımda değil de kayıt ekranında görmüş gibi Enderman'ı. Neyse bu ya hallederiz. Sen gel. O yumurta. Sen eşeksin ha. Okey. Abi çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç ya. Şimdi hocam. Şöyle senin etrafını kazacağız ve yanlış şey yaptım. Özür dilerim. Benim hatam. Benim eşekliğim. Ehe, alınmayın eşekler. Please. Y2 olacaktı. Doğru. Ben yanlış bir şeyde bulundum. Okey. Böyle devam. Buralara taş koyacağız. Getecek mi lan taş? Yetmeyecek sanırım ha. Aa. Çok ilginç. Tamam neyse. Taş. Aa yetiyor. Oh be. Ancak yetiyor ama olsun. Daha fazla taş buluruz zaten. Taş e, sıkıntı değil şu an. Şimdi. O demirle. Be, benim demirim var mı ekstra yoksa ben bütün demirleri harcadım mı? Harcamış olayım. Oh yok tamam. E, bu arada şey dur. E, buradan bir şeyler yapabiliyorduk. E, ne yapabiliyorduk? Kazan mı? Ocak mı? Bir şeyler falan var dediniz. Onları yapayım ben o zaman. Bu değil. Sanırım buradan olacak. Hayır buradan olmuyor. Allah, Allah. Fırın. Duman fırını. Demirci mi Duman fırını mıydı sizin şey? Duman fırını ne bu? Fırın. Duman fırını oluyor. Dört tane olun ve bir fırınla. Okey tamam. Bu kolay iş o zaman. Bunlar ne? Varil. Ha o gördüğüm şey kazandı benim. Aa yok kamp atışı. Kamp atışı nasıl yapıyor? yapılıyor? Okey bu sonsuza kadar gidiyor o zaman. Ha. Oo oğlum çok iyiymiş. Ben bu evin içinde mi dursun dışarıda mı dursun? Ay çok iyiymiş. Bana odun lazım bol bol. Ve de kömür lazım. Okey. Hallederiz, yaparız. Önce şey yapmam lazım benim. Harika. O zaman taş toplayacağız. Ve ağaç keseceğiz. Keseriz. Şimdi. Şimdi hocam. Seni aldık. Şuraya koyduk. Mesela bir tane daha alsam metiyor şuradan. Hay, hay, hay, hay, hay. Oho, wow. Güneş patlı bir an için. Yanlış, yanlış, yanlış, yanlış. Harika. Waters of life. Aa, güneş batıyor gerçekten ama. Ben içeri mi girsem? Ama benim şeye ihtiyacım olacak değil mi? Çünkü neredeyse sadece 11 tane buğday tohumum var. Benim kaç tane ihtiyacım olacak şu an? Benim çok tane ihtiyacım olacak şu an. Neyse ben ben yatayım. Sabah düşünürüz sen. ben şunu yiyip mi yatayım? Ben ilk önce kapıyı kapatayım. Ondan sonra bunu yiyeyim. Ben çapa yapmadım değil mi? İyi çapa yapayım. Dur. Aynen çapa da yaptım. Çapayı da şöyle koyayım. Çok güzel. Seni de şöyle alalım. Harika. Ve uyuyayım artık. Heh, oh mis gibi. Evet güneş şu an sol tarafından yavaş yavaş yaklaşıyor aslında güzel bir ışık da oluşturuyor. Ama birkaç saat sonra içerisi cehennem gibi olacak. O yüzden o cehennem ateşine uzak durmak istiyorum yani gerek yok şu an. Şimdi hocam bana lütfen tohum tohumlarınızı verin. Sizin tohumlarınızdan buğday yapmak istiyorum. 10 tane vardır bakalım kaç tane ihtiyacımız olacak. 14 28 e, error 42. Wow, çakılın üzerine şey mi yetişti? Güzel. Yani çakılın üzerine düşen ottamdan e, buğda yapabiliyor muyum bu durumda? İlginç e, matematikler, ilginç dinamikler. Okay, yarısını aldık. İsterimiz miktarın yarısını aldık. Güzel. Oh, şuralar. Oh, mis gibi oh harika üf. üf üf üf 27 harika harika 29 çok güzel ulaşırız bence ulaşırız ulaşırız Yak yakındır zor gibi görünüyor biliyorum ama ne zor gibi görünmedi ki çiçek aldım çiçekten yeni tarifler falan filan okay. hadi be bir şey gelsin Az kaldı. Hadi hadi koyun seni öldürmeyeyim koyun. Daha daha çiftlikle yapacağız. Ne oldu? Başka bir gün artık. Aaa. Tohumlarınızı verdin lan. Hadi 3 tohum daha. 3 tohum daha yetecek. Gerçekten. Gerçekten 3 tohum daha. Sonra sizin popülasyonunuzu çoğaltacağım lan. Ayçiçeği mi? Okey. Ayçiçeğinden ne yapıyoruz? Çekirdek kurabiliyor muyuz biz bu memlekette? O ne güzel çekirdek kurabiliyorsak? Sen nesin sen? Sen bir şeysin sen. ha okey. Ben de seni birisi sandım. Eşeği birisi sandım. Yani eşek gibi insanlar olabilir. Ee, bu diyarda da mümkün tabii. Her şey gibi. Ama biz böyle bir diğer aramıyoruz. Ha, harika. Bu sefer inşallah 6. bölümden daha fazlasına geçeceğiz. 3. bölümden böyle sözler vermeli miyim bilmiyorum ama Bunlar hepsi kalıcı tarlalar olacak. Eğer Creeper'in teki gelip bunları patlatmazsa. Güzel. Şunlar ee, önce nemlensin sonra yaptınız ama yani yaptıktan sonra da nemleniyor sanki. Yani ki benim e, çapalama bağlı değil gibi. Ha, bakın burası nemleniyor. Yani şurası nemleniyorsa diğer yerler de nemlenir bence şu an. Okey güzel. Çiftliği kurduk. Bu çiftlik bırakalım büyüsün. Ee, bize et gerek biraz ki bir şeyler pişirelim. Evde. Sende bir şey yok. Sende bir şey yok. Ya acaba ha evet. Ee, kovayı bırakabiliriz şu an ee, ne lazımdı hocam ne lazım dedin sen bana bir şeyler dedin edin bir şeyler şey yaptın ee, demirci masası değil ne lazımdı bunun için bir fırın ve dört odun okey ee, kamp için ne lazımdı tamam bol bol odun kömür ve çubuğa ihtiyacımız olacak bir de taşa ihtiyacımız olacak bu noktada anlaşıldı üf kalkan ve balta ile tam şey olduk hadi bakalım İngiltere kıyılarına vurmaya gidiyoruz Rus kıyılarını vurmaya gidiyoruz. Ama sanırım o zamanlar Rus kıyıları denmiyorlar oraya. Şu büyük büyük ağaç mı o? Aaa bizim ağaçlar açmış. Ama bizim ağaçlar büyümemiş. Arka taraftaki. O hoş olmamış bizim ağaçların büyümemesi. Ve çok büyük ağaçlarımız olsun istedim. Çok şey mi istedim bilmiyorum ama olmadı. Demek ki fazla istemişim. Sen neden düşmüyorsun ya. Seni yeni mi kestim lan yoksa? Sen bir şeye mi bağlısın neyse. Bir şeye bağlı olabilir. Ben bizim ağaçları keseceğim ya. Hocam büyüyüm be. Büyük kocaman ağaçlar oldun ya. Böyle görmek acıtıyor. Canımı yakıyor. Hoş değil. Heh. Hadi bakalım. Güzel. Seni de keselim. Sen, seni kötü yere dikmişiz ama zaten. Seni böyle uca dikmişiz. Sen büyüyemezmişsin burada. Baksana tek, tek blok üzerine nasıl büyüyeceksin. Sizden düşen fidanları da artık başka şeyler için kullanırız. Düşen fidan var mı? Var. Seni hemen. Ha, i̇ki tane var güzel. Şuraya ekelim. Şu uç kısmı yine ekelim. Ekelim buraya. Belki bir. Bilmiyorum. Bir tane daha. Sen de şöyle ekelim. Güzel. Geri dönüp. Bakın nemleniyor işte topraklar. Ne güzel. Tek toprak kalmış nemlenmeyen. Onları da hallederiz. Gir şuradan. Yok daha elimiz eksik. E, taş eksik. Taş lazım bize. Hemen şuradan. Şu an evimizin altını kazıyoruz. Hiç de akıl, akıl mantıkçı değil aslında ama o olsun. Çok dış kaynaklı ses duyabilirsiniz. Çok doğal ee, insanlar ses çıkaran varlıklar ne yazık ki. Biraz fazla ses çıkarabiliyorlar. Ama ben farklı şeyler topladım. Ne topladım? Andezit topladım. Andezitler bir kenarda şu an. Şurayı bir kırabilirim ben azıcık. Andezit. Ne yapacağım lan andezitle ben? Bunlar sadece böyle estetik bir şey değil mi? bir noktaya kullanamıyorum. Bunları da sürekli soruyorum. Ve aslında söylediklerinizi de sürekli okuyorum. Ama hep unutuyorum. Böyle bir durum bu da. Hmm. Zırhım da çok şey değil ama. Herhalde şu an okeyiz. Şuradan ben şöyle yaparsam. Aynen çubuklar da alıp bir iki tane daha çubuk alalım ne olur ne olmaz. Şimdi... Duman fırını yapamıyorum çünkü ha, fırın lazım. Okey benim atam. Çok yanlış oldu. Evet. Duman fırını hocam. Hoppa duman fırını yaptık. Ve izlediğiniz için kamp yapamıyorum. Neden? Kömür lazım. Tamam hemen. Ver deriz kömürü. De Sen alayım kömürü. Hadi bakalım kamp atışı. Nereye koyacağım ki ben bunu? Kampatichin içeri koyayım. Şöyle olabiliyor mu? Aa ne güzel, çok hoş. Evin evi aydınlatıyor ama hoş durmalısın sen orada. Ne? Bu tane odun köprü. Şunu baştan yapak yapak. Şunu baştan yapak. Evet. Kampatichini kırmayacağız. Lan ya aldım ya ben kampatichinden. Almadım mı ben kampatichini? ne? Az önce ben kamp ateşi yapmadım mı? Hah. İki tane odun kömürü verdi. Çok ilginç. Tamam. Böyle tam odanın ortasına koyalım. Dur bakalım. Şimdi ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Eni 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 7 yani. Buradan 1, 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4. Zerde hala saymayı öğreniyoruz. Ulan kamp atışıyla hani yemek yapıyorduk? Neden? Bunu kullanamıyorum ben. Neyse. Tamam. Onu kullanamıyorum. Seni koyalım şu an. Duman fırını. Yanmaz burası değil mi? Bu kadar aptalca bir fikir ya. Yanacak burası çok belli ya yanacağı. Seni şöyle koyarsak. Sana kırık taşları ısıtalım mı acaba? Isıtsak Is ya kırık taşları. Olmuyor. Seni de ısıtabiliyor muyuz bunu? Evet. Düz taş yapalım biraz. Demirlerimizi de şuraya koyalım. E, güzel, bunu ve bunu yaptık. Güzel yeni yeni aletlerimiz oldu. Aç çiçeklerimiz büyüyor, ne güzel. Ooo, güzel. Buradan düşen şeyler var. Bunları toplayalım. Yani bunu çok fazla fidanla ne yaparız bilmiyorum ama. Endermenler bize saldırınca bak ağaç ordum var seni yerle bir ederim falan. Sen uzun olduğumu sanıyorsun. Bir de ağacıma bak. Bu cümleyi farklı şartlar altında da kullanabilirsiniz. Ama kullanmamanızı tavsiye ederim. Kullanmamanızı tavsiye etmek için böyle bir detay e, belirttim. Böyle bir ifade kurdum. Ben gidip yatıyorum, seri. Çünkü yatmazsam öleceğim. Çünkü beni yiyecekler. Bunları da kemiklerle, kemik tozlarıyla falan gübreleyeceğimi biliyorum arkadaşlar. Onlara teşekkür ederim. Bütün önerileriniz için. Yatayım uza. İnşallah inşallah sabaha kadar yanmayız. Yandık mı? yapmadık. Hayattayız. Güzel. Bugün güzel bir gün. Taşları bırakalım. Şey yapsın. Ee, biz de yemek toplamaya çıkalım. Yemek toplamaktan kastım. Biliyorsunuz siz. Ama artık e, şey de yapmamız gerekiyor. Evet. Bir noktada domuz burada kalsın. Eşek burada kalsın. Bir noktada çiftlik kurmamız gerekiyor. Bütün bu şeyleri daha hızlı şimdi çok fazla eşek var ya. Eşek kesip eşek yiyesim geldi ama. postacıyı izlediğim için böyle bir şey de yapmak istemiyorum. İnek sen evinden çok uzaktasın ya. Bana daha yakın şeyler var. Özür dilerim. İki et aldım. Güzel. Wow. Hocam... Bakacağım çok yanlış yerde yakalandın sen ya. Şimdi. Koyunlar. Koyunlar siz hem benim evimden çok uzaktasınız hem de kötü olacak yani sizin için her şey. Evet. Küçük küçük kıyımlar. Küçük küçük canlı kıyımları. Sizin güzel tatlı hoş bir canınız var. Ama gelin görün ki tatlı kısmı olan benim ilgimi çekiyor. Aynı zamanda az da canınız var. O yüzden ben öldüreceğim seni şimdi. Böyle Don't Star'daki gibi çok doğada bir şeyleri katlettiğiniz zaman bir şeyler gelse ya. Ve geliyor mu? Artık geliyor mu böyle? Bir noktada hiç farkında olmayacağım. Oo, güzel bir şey. Bunlar ne, ne biliyor musunuz? Böyle mağaranın içindeki sular falan. böyle Yoruldunuz, sıkıldınız artık. Ulan, koyun kesmekten, çift, çiftçilik yapmaktan yani gerçekten zombilerle savaşmaktan sıkıldım. Ben biraz dinlenmek istiyorum dediğiniz zaman gidip oturacağınız yer arası. Öyle yani. Ha gri koyun. Selam tavuk. Yiyecekleri aldıktan sonra acaba çiftlik yapmaya başlayayım ben. Çünkü çok uzun zaman oldu. Çiftlik yapmaya başlayayım. 16 tane yok kocaman şeyim var dedi. Hah taş. Hah. Oh be. Şunları Hah. Taş tuğlağı. Ha. İşte böyle ya. Ben bunu ısıtabiliyor muyum? Yok. Hiçbir şey olmuyor. Okay. Sen de ısıtabiliyor muyum bir şey? İstamıyorum. Okey. Anladım. Anladım. Teşekkürler. Seni koyalım. Seni koyalım. Ee, seni koyalım, seni koyalım, seni koyalım. Bir tane daha şeye ihtiyacım olacak. Beyaz güller artsın. Ha, şimdi sen de nasıl ya? Böyle yapamıyor de Bunun bir şey yok mu? Yemeden bunu. Aa, aa. Aa çok iyi. E ee, bunlar nasıl pişiyor? Nasıl anlıyoruz? Pişti mi mesela bu şimdi? N ne oluyor? Al al al. Aa, aldım. Pişen. Ah, ah ay ay. Salak kafam evet. Ateşin üzerine çıkarsan öyle olur. Aa, güzel. Pişenler hemen düşüyor. Aa, çok iyi. Koy, koy. Koy abicim. Koy koy koy koy koy koy koy. Evet, meşale koy şeyin içi, kampın içine. Çok akıllıca gerçekten. Oh, mis gibi ya. Oh. Şuna bak. Oh, mis gibi. Nasıl da doğru yorum şey yapıyorum. Ya ya ya aslan parçası ya. Afiyet olsun. Ne güzelmiş bu ya. Gel gel böyle izlerim ha. Ben böyle pişir atışı izleyip pişmesini beklerim yani. Ne güzel. Kamp aktivitesi işte. Yan, yanmayasın sen. Evet bu azıcık e, saçma bir şeymiş. Ben bunu çabucak bir şey getireyim. Ha, Ben şöyle yapabiliyor muyum? Ay yapabiliyorum. Çok aptalca olur. Ama yapayım. da çünkü harcamış oğlumda ama hakikaten çok aptalcaymış ya. Hiçbir işe yaramadı ya. Ama ne güzel olur biliyor musunuz? Ha ha ha koymazsın artık. Şundan koyarsın. Pişmiş. Aynen. Hocam. Ruh kampatiş mi? Wow. Çok saçma bir evim oldu ya. Hakikaten çok saçma bir evim oldu ama çok hoşuma gidiyor bu durum. <gülüyor> Okey. Şu an çok keyif alıyorum ben. <gülüyor> Şundan biraz daha şunu yapalım. Hatta alalım şuradan. Kömürümüz kalsın bir yerde. Sen burada kal. Bence aşağıya gitme zamanı. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Çok sıkıntılı bir karar olabilir bu arada. İnanılmaz sıkıntılı bir karar olabilir bu. Hiç hesaba katmadan bir sürü bir sürü şey olabilir ama ben gidiyorum. Okay, güzel. Daha fazla kömür ve daha fazla demir aldım hemen. E okay. Kömürlere bak. Ah. Wow. Wow. Devam ediyor arkada kömürler. Ha duyduk. Çok sevgili dostlarımızın da seslerini duymaya başladığımıza göre. Ben şuraya bir tane şundan koyacağım. ne güzel oğlum ne güzel ya harika azıcık derin bir kuyu oldu ama ileride de kömür var ha buradan ne yazık ki 4 tane çıktı olsun devam ederiz biz ha buradan hiçbir şey çıkmadı. biz bu kadarız diyor gerçekten Azıcık devam ediyor. Aha. Ender duyduğumuzun da sesini duyduk. Ben biraz şey yapayım. Okey. İyi miyiz? İyiyiz. Hadi şöyle e, yukarı yukarıda bakayım giderken. Bazen unutuyorum diyeceğim ve evet. Gerçekten de çok yakınımızdalar ha. İnanılmaz yakınımızdalar. Yoksa yukarıdalar mı? Kafamı kaldırıyorum bu arada. Gerçekten görmeye çalışmak için sanki işe yarayacakmış gibi. Yaramayacak çünkü oyun. Ben şu an iki boyutlu bir yüzeye bakıyorum. Bu arada bunun e, şey olacağını da düşünüyorum. Gelecekte teknolojinin şeye doğru evrileceğini düşünüyorum. Herhangi bir 3 boyutlu gözlük veya bir şey gerektirmeden doğrudan 3 boyutlu ekranlar. Öyle bir kaliteye doğru evrileceğimizi düşünüyorum. Hani daha büyük ekran daha... E... Yok atma. Atma ha. Böyle daha gazlı şeyler falan. Oooo demek buradan geliyorlar. He. Dostum al bakayım. Büyük sorunlara basit çözümler. O zombiler de geliyor size. Böyle olacağını düşünüyorum yani. Herhangi bir gözlük bir şey gerektirmeden ekrana bakacaksınız. O ekran size doğrudan 3 boyutlu bir görüntü yansıtacak. Ha şey değil bu. Ee, hologram değil de. Ya şu an en azından hologram diye yutturmaya çalıştıkları şeyler. Ona benzeyen teknoloji olacağını öngörüyorum ama şey değil. Hologram değil tabi. Hologram doğrudan ışığı yansıtıyor sana. Görüntüyü dışarı doğru yansıtıyor. Sen ekrana bakacaksın ve ekrandaki şey üç boyutlu görünecek. Okay. Böyle bir şey olur bence. Ben he, böyle her bölümde bir şeyler hakkında konuşmaya başladım. bir bölümde İspanyol grip hakkında konuşuyorum. Başka bir bölümde ticaret hakkında falan. Böyle her defasında ben azıcık severim böyle bilgileri şey paylaşmayı. O kadar korkutucuydu ki. Çocuğun sesi. Ah. Bir çocuk zombi çok creep ya. Yine almost Ay, şuna bak. Uzak dur be. Okey. E, yol o tarafa doğru evriliyor gibi. Bir noktada. Evet yerinde. Şöyle açayım ben burayı. Eğer olursa kaçırmanız gerekecek çünkü. Şurası beni azıcık ürkütüyor. fazla kömür topladık be. Acayip kömür topladık. Ne kadar topladık ya. Fazla kömür topladık ve şu an... Abi endermanlar zombiler onlar bunlar. Böyle yanlış bir tarafa döneceğiz ve öleceğiz böyle. Güzel de demek macera böyle bir şey. Ama da herhangi bir düşmanla karşılaşmadık. Bir bırakayım ki inebilirim aşağı Aa daha devam ediyor. Wow. Keşke bu kömürleri bir yerde satabilsek. Okey miiz? Okeyiz. Ah, evet. Selam hocam. Hocam ben hiç uğraşmayacağım seninle. Şöyle yanından bir şey fark etmiyormuş ki çıkmaz sokak burası. Görüşürüz. Ee... Şöyle yaptığım zaman o şey demek. Ya da şöyle yapayım. Heh. Dört tane böyle kırık taşı yan yana koyduğum zaman hayır bu taraftan gitme demek. Ben saçma hareket yapmışım az önce. Zaten bunları alacakmışım yanıma. Meşalleri. <gülüyor> Çok da mantıklı bir şey değilmiş. Şimdi. Şuradaki yer. Böyle kendime hareket alanı yaratacağım, yaratamayacağım çünkü. Ya bunun yerine böyle el ya ha Haa, Yanlış yaptım çünkü. Evet, saçma oldu. Hakikaten çok saçma oldu. Şöyle yapacaktım. Yanma değilsiniz değil mi? Hah, okey. Evet, demir şey yapamayacağım zaten. Okey. Ay keşke demir getirilseydim. Şimdi şey bulunca şey yapamayacağız. En azından keşfetmiş oluruz ya. Ya da gerim dönsak. Şöyle bakayım. Baktıktan sonra geri döneceğim. Demir varsa demir alırım diyecektim. Demir buldum. Yaklaşıyor musun? ...yaklaşıyor gel. <gülüyor> Öldün. Okey bu taraftan yana bir sıkıntımız yok şu an için. Her yanından zombi sesi falan geliyor inanılmaz ürkütücü şu an. Şey... Gerçekten yanlış bir yere dönersem... ...gidecek yani her şey. Saatin kaç olduğunu falan bilmiyorum yani. Buradan çıktığım zaman dünyanın ne halde olacağını da bilmiyorum. Güneş mi olacak? Dışarıda ay mı olacak? Ben buraya bir şey mi koyayım hocam? Okey sonra başka bir şeyimiz yok. Güzel güzel, güzel güzel güzel. Geri çekiliyoruz. Şunları da alalım. Üç tane şey. Kaybettiğimiz kazmamızın Telafisi şurada kırayım. Geçiş basit olsun. Daha fazla şey. Sen nereye iniyorsun öyle ya? Ay. Abi dünyanın dirindiklerine iniyor ya. Buradan devam ediyor. abi ve o. O. Demir. Demir. F3'e falan basıyorsunuz da F3 bana koordinatlarım olduğunu gösterecek. Sanki aslında görmemem gereken bilgileri görüyor olacağım. Onu hile yapmak olarak kabul ediyorum ben. En azından kendi oyunumda. Hani böyle oyunun içindeymiş gibi. Sanki bu dünyanın içinde yer alan bir canlıymışım gibi e, oynamak istiyorum bu oyunu. O yüzden böyle devam. Şu an için wow. formüller var ama Creeper görürsek ölüyoruz. Oo. Oh, Oo, oh, oh oh oh oh oh dostum hey. Öldün şerefsiz. Burası ne ola Asus Aa sesleri geliyor. Aa zombi. Aa lav sesleri duyuyorum. Şey, güzel. Ne düştü lan oraya? Al alamadım bir şey acaba? Okay, aldım. Üf. Ben çok derinlere indim. Fazla derinlere iniyorum şu an. Seni etrafımdan kazıyorum ben. Çünkü kendime bir yol açayım. Olur da... Bir yerden sapmam gerekirse. Mer Merahımdan devam edeceğim ya. Hocam hepsini... Şeye... Sen nesin bes? Buradan bir şey yok. Daha fazla. Bir yandan da seviniyorum artık. Okey. Keşfedecek başka bir şey kalmadı diye ya. Selam Yarasa bir şey dönüşmeyecek şimdi değil mi Ehe, ben aslında kan hemen bir varlattım falan gibi oho buradan yukarı doğru çıkabiliyoruz oh hey Öldün. Burada ne var? Zavallı diye buraya hapsetmişler. Hiçbir şey yok. Sadece buraya hapsolmuş durumda. Ben mi hapsettim acaba? Zekice yapılmış bir plana benziyor. Okey. Ee, sanırım burası denizin altı. O. Oo. Ben burayı kaçırmış mıyım? Yok, burası başka bir yer. Ho ho ho, ho! derinliklere de derinliklere. Wow. Ben başka bir demir gördüm sanki başka bir yerde ama. Şuradan bakınca görmemiş miyim? Şey mi gördüm acaba sadece? Kömür mü gördüm? En azından buralara ışık koymak istiyorum ya. Ulan mağara sistemi nasıl mağara? Gidiyor. Gid gidiyor da gidiyor ha. Gidiyor da gidiyor. Bitmiyor. Demir, demir, demir! Okey. Tamam, burayı da hallettik. Buraya da baktık. Kömüre hiç bakmıyorum diyor çünkü çok fazla kömür topladım. Artık etrafta kendiliğinden demir görüyorum. Yani şey böyle demir hayal ediyorum acaba falan gibi. Demir gördüğümüz sanıyorum. çok kötü şeyler olacakmış gibi hissediyorum ya bir süre sonra Ben nereden geldiğimi kaybettim tabii artık şu noktada. Kesinlikle hatırlamayabilmiş bir şey. Sadece yukarı çıkma işlemi oluyorum. Kum mu? Kötü fikir var. Evet kötü fikirmiş. Aa, eve geldik lan. Okey. <gülüyor> eve geldik denizden. Çıktık eve geldik, süper. Ha, şimdi bol arka arka bizim meşaleleri falan götürecek ama... Allah'tan eve geldik, okey. Ben bunu böyle koyuyorum. Bu ne? Patates mi aldım ben? Ben patatesi nereden aldım? Okey, patates düştü bir yerden. Tamam, güzel. Ha şimdi e, senden mi bir şey yapacağız? E, bunu artık oraya mı koyacağız demirleri? Sana neyi koyacağız hocam? Duman fırını ne yapıyor? Seni mi koyuyorum oraya ben ya? Arkadaşlar duman fırını ne yapıyor? Ben ne yaptım az önce? Bu ne? Duman fırında bir şey mi pişiriyorum acaba? Neyse şurada pişirmeye devam. O zaman ha. Oh mis gibi pişir hocam. Sizi şöyle koyayım. Bazı şeyler gereksiz çünkü şu an Öf. yeni buraları buraları şey yapmamız gerekecek. Buraları halletmemiz gerekecek. Ee... Ne kadar taşımız var? Öf, taşımız da bol. Ben bu taşları da kırarım. Ben bu taşlardan da bir şeyler yaparım. Yeni yeni, yeni biriktilerim taşları şey yapalım hallederim. Evet e, neyse haplarım e, bu bölümün de uzun ve derin bir bölümün sonuna geldik e, İzlediğiniz için e, teşekkürler umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız lütfen beğenileri ve yorumları unutmayın önerilerinizi yine yorumlara yazabilirsiniz ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. E, Minecraft'ta neler yapılır neler yapılmaz neler gerek önümüzde ne var ve benim hiç bitmeyen sorularıma nasıl hiç bitmeyen cevaplar verilir gibisinden şeyleri yazabilirsiniz yorumlara. Ee, öyle aşağıdaki e, linklerden, açıklamalardaki linklerden yaptığımız korku oyunun web sitesine ulaşabilirsiniz, ee, yazdığım hikayelere ulaşabilirsiniz, ee, Instagram ve Twitter'dan doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz, Discord sunucumuzdaki ve Facebook grubumuzdaki güzel ortamlara, tartışmalara, e, diyaloglara katılabilirsiniz. Ee, öyle, sonraki bölümde görüşmek üzere, hayatta yüksek şunlulukta kalmanız diliyle, bye bye!